Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size bir adet de sürprizimiz bulunmaktadır. Lütfen videoyu dikkatli bir şekilde izleyelim. Bu videoda sizlere Instagram, TikTok, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformları için beğeni, izlenme vamanıyı nasıl hızlı ve güvenli bir şekilde alacağınızı göstereceğim. Öncelikle mutlubay.com sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kayıtlı değilse kayıt ol butonuna tıklıyoruz. Ve genel sayfadaki kullanıcı adı, e-mail, telefon numarası ve parlamızı girdikten sonra üyelik sözleşmesini okulup ve ben robot değilim şıkkını işaret sonra kayıt oluyoruz. Ben kayıtlı olduğum için direkt giriş yapacağım. Siteye giriş yapmadan önce WhatsApp butonunu göstereceğim. Bu WhatsApp butonuna tıkladığımız zaman bizi WhatsApp'a yönlendiriyor. WhatsApp'tan müşteri hizmetleriyle görüşebilir, dileklerimizi, şikayetlerimizi iletebiliriz. Lütfen bir sorunuz olduğu zaman buradan yazmaktan çekinmeyin. En kısa zamanda sorunuzun çözüleceğine emin olabilirsiniz. Şimdi giriş yapalım. Giriş yap butonuna tıkladık. Gelen sayfada kullanıcıda yaparlarımıza girdikten sonra siteye giriş yapıyoruz. Evet girişim gerçekleşiyor. Şu anda girişim gerçekleşti. Güncel bakayım 35 TL 55 kurur. Siz yeni üye olduysanız... Bakiyeniz olmayacağı için öncelikle nasıl bakiye yükleyeceğinizi göstereceğim. Buradan bakiye ekleye tıklıyoruz. Ödeme yöntemini seçiyoruz. Kredi kartı ve bank kartında %5 komisyon alınıyor. Havaliyle ödeme ise böyle bir komisyon alınmıyor. Öncelikle kredi kartı ve bank kartı ödeme nasıl gerçekleşeceğini göstereceğim. Yüklenecek tutarı yazdık 10 TL olarak. Ödeme yap butonuna tıkladık. %5 komisyon 50 kuruş yapıyor. 10,5 TL olarak görünecek şimdi. Evet toplam ödeme tutarı 10 TL 50 kuruş. Tek çekim mi, taksitli ödeme mi yoksa diğer ödeme yöntemlerini mi kullanacağımızı yazmamız gerekiyor. Tek çekim olarak tıkladığımız zaman kart üzerindeki ad soyadı, kart numarasını, kart son kullanma tarihini ve CVV güvenlik kodunu girdikten sonra ödeme yap butonuna tıklıyoruz ve güvenli bir şekilde ödememizi yapıyoruz. Havalı ödeme yapacak isek de havalı ödeme yapı tıklıyoruz. Yüklenecek 10 TL ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Ödeme sayfasına yönlendiriliyoruz. Ödeme sayfasındaki hangi bankayla ile ödeme yapacaksak bunu seçiyoruz. Mesela Ziraat Bankası seçtik. Burada yazıyor ki önce aşağıdaki banka bilgileri ödemeyi yapın. Yani ödemeniz gereken tutarım 10 TL olduğunu, hesap numarasını, şube kodunu, IBAN'ını ve alıcının pay ödeme olduğunu görüyoruz. Buradan ödememizi gerçekleştirdikten sonra buradaki formu doldurarak bildirimi tamamlıyoruz. Bildirim tamamlandıktan sonra kısa bir süre içerisinde bakiyeniz hesabınıza tamamlanacaktır. Bir diğer ödeme yöntemi ise papara. Papara ile ödeme yapacaksak burada banka adını, şube kodunu, hesap numarasını, ibanını ve alıcı adını görmekteyiz. Ödemeyi yaptıktan sonra star'a giriyoruz ve ödeme yapan adını yazdıktan sonra ödeme bildirimini yapıyoruz. Bu şekilde incelendikten sonra hesabınıza para yatıracaktır. Evet şimdi gelelim hediyemize. 100 TL ve üzer ödemelerde mutlu takipçi kupon kodunu kullanarak 20 TL hediyenizi destekten belir alabilirsiniz. Nasıl alacağızı şimdi göstereceğim. Desteğe tıkladık. Buraya diğer diyerekten mesajınızı 100 TL ödeme yaptım. Mutlu takipçi kodu ile 20 TL hediyemi istiyorum yazdık ve talepimizi gönderdik. Talebiniz incelendikten sonra ve ödeminizin yapılıp anlamına kontrol edildikten sonra hesabınıza yansıyacaktır. Evet ben şimdi kendime yeni bir sipariş oluşturarak Türk takipçi olacağım. Yeni siparişe tıkladım. Gelen sayfadan kategorilerden seçebilirsiniz. Instagram Türk takipçi, Instagram Türk beğeni, Instagram hikaye izleme, TikTok, Twitter ve YouTube. Çok fazla çeşitte servisler mevcut. Ben şimdi Türk takipçi servislerinden... Maksimum 50K olandan takipçi göndereceğim. Burada tıkladım. Burada açıklamalara dikkat edin lütfen. Minimum 50 adet gönderebilmişiz. Maksimum 60.000 adet. Linke profil linkini koyuyoruz. Kalite olarak %80 Türk takipçi. Başlangıç 03 saat. Yoğunluk var ise 06 saat aralığında sürebilir. Karışık Türk takipçi servisdir. Burada servisle ilgili bilgilendirmeler var. Servis yoğun olduğu zamanlarda işleme başlaması değişmektedir. Siparişiniz tamamen ikinci bir sipariş girmeyin. Yanlış girlen siparişlerde mesuliyet kullanıcı aittir. Takipçiler düşebilir, garanti yoktur. Hesabın gizli olmaması gerekmektedir. Bakıyeniz yanar. Evet 1000 adeti 22 TL olan maksimum 50K hızlı olan Türk takipçiden yollayacağım. Instagram linkimi kopyaladım. Linkimi yapıştırdım. Miktarım 100 adet olarak girdim. Ücreti şimdi hesaplayacak. 2 TL 20 kuruş olarak hesapladı. Şimdi sipariş ver butonuna tıkladım. Evet, siparişim alındı. Sipariş id'im, servis adı, bağlantı, miktar, ücret ve kalan bakiyem yazmaktadır. Buradan siparişlerimize nasıl bakacağınızı şimdi göstereceğim. Siparişler bölümüne tıkladık. Burada tüm siparişlerimizi görebiliriz. Bakın burada bağlantım yazıyor, ücretim yazıyor. Ve siparişimin alındığı yazıyor. Bakın hatta sipariş alındığı bölümüne tıkladığım zaman burada adı görünüyor. Yüklenenler, tamamlandılar, kısmen tamamlananlar, gönderim sırasında olanlar ve iptal edilenler görünüyor. Ben daha önce servis aldığım için burada tamamlandı olarak hepsi görünüyor. Biraz sonra siparişimiz teslim edilecek. Lütfen bekleyelim. Evet şimdi siparişimizin gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Instagram hesabımızda 776 takipçi vardı. Sayfamızı yeniliyoruz. 885 adet takipçi olmuş. Yani 106 adet takipçi gelmiş. Sizler de buradan yeni yeni siparişler verebilir. Sosyal medyada fenomen olabilirsiniz. Bir başka özel görüşmek üzere. Esen kalın.